Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Playtime Story oyunumuza başladık. Başlıyoruz şimdi. Arkadaşlar bakın kapılanda arka şu an 2 görünüyor arkadaşlar. <gülüyor> Siz de uygulamalar kısmına girip yapabilirsiniz. Başladık. Bu ne ya? Ha. mu arkadaşlar. Ya bu ne ya? Ha. Ne ah oldu arkadaşlar üç kişi varmış 22 saniye kaldı <gülüyor> <gülüyor> buraya gideyim mi çıkış yok bir de arkadaşlar bakın gidiş de yok demiyoruz bakın arkadaşlar yanlara gidemiyoruz buradan da çıkamıyoruz kimse çıkamıyor başlıyor bir iki üç sıfır With, me. ha. Chapter one, Ay çok korkunç görünüyor, çok ay çok korkunç görünüyor dermişim. Hiç korkunç görünmüyor arkadaşlar. Ben bu oyun şeyini biliyorum sen neredeydi Ha şuradan. <gülüyor> ay gitme artık. Heh, geçti. Şimdi yeniden devam ediyorum olduğum yerden. Koş koş koş koş koş koş koş. Ay ne oldu bana? Tipime ne oldu? Bak burada. Değil. Arkadaşlar neden ben buraya ışınlandım? Okay, I'm bro guys. Yani arkadaşlar diyor. Arkadaşlar aklına geçiyorum Yeşil Yeşil, pembe, sarı, kırmızı Yeşil, pembe, sarı, kırmızı Arkadaşlar da açılsın Adamın kafasına zıplıyorum şuan Birazdan arkadaşlar şey olacak adın, adın neydi? Arkadaşlar şimdi burası birazdan açılacak şu an açılmadı ya hadi açılsın ben açılmıyor yeter ya buraya herkes dört gözle bekliyor ama açılmıyor arkadaşlar bir dört gözle derken anlamda anlamışsın açılıyor açılıyor açılıyor açılıyor oh be Açıldı. Bu ne ya? Sesini açayım. Sesini arkadaşlar bilerek kapattım. Bir saniye. Ay diğerini açmışlar ya. Acık oldum buraya. Açılmıyor. <gülüyor> Unutacağım birazdan ya. Hadi. Açıl. Açıl. Susam açıl. Olmuyor ya. Arkadaşlar. Yay herhalde yayını kapatacağım artık. Açıl. Ya gıcık oldum ya. Ha. Açıldı. Açıldı. Ha. Açıldı. Ha. Koşundan. Dırırırı. Arkadaşlar. Sıplıyorum. Neden sıplıyorum ben? Okur bir saniye. Ha bitti ya. Oh be. Ha burası açılıyor şimdi arkadaşlar. Oradan el alacağız sonra parkur var arkadaşlar ya. Parkuru hiç sevmiyorum. Ay seviyorum o kadar fazla değil. Ama karanlıkta şey olacak ya karanlıkta. Arkadaşlar karanlık park ben çok sevmiyorum ya karanlık parkları oynuyorum ama sevmiyorum çünkü biraz korkutucu. Ay anladık anladık. Girl with a blue hand diyor. Ha blue hand aldığımızda açılacak. Anladık anladık. Anladık. Şurada arkadaşlar blue hand şu. Şurada. Gebliyorum yok. Orada değil. Birazdan anahtar gelecek. Şurada parkur olacak arkadaşlar. Ya ha eli buldum. Buradaydı oraya. <gülüyor> Elektriği açtım. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar birazdan parkur çıkacak. Anahtar gelecek, parkur çıkacak. arkadaşlar parkur. Ay sen nasıl oraya çıktın? Hile yapıyor bu adam. Vallahi hile yapıyor. Oraya o kadar hızlı çıkamaz ya. Ay burayı biliyorum. Arkadaşlar gerçi bu gibi oyun oynamamı istiyorsanız e, like atmayı unutmayın ve abone olun lütfen. Ha burayı biliyorum ya. Şurada el falan alıyorduk. Doğru ya. şimdi Ay burada da durdurma yeri var. Çıldıracağım artık ama ya. Hadi çıldıracağım. Yeter ama hadi. O açıldı. Açıl ustam açıl. Oo. O ne ya? Arkadaşlar bir de size e, detaylarını anlatacağım. şeyde Mesela Hugga Vagy bize ee, tam iki dedi izliyor bir tanesini yani arkadaşlar siz görmüşsünüzdü böyle e, neydi kapıyı açtığımızda bam diye bir bal gibi bir şey vardı ya işte hem onda bir de kırmızı ele alırken bizi izliyor. Ben oraya oraya gittim o şeye gittim çok komik kafası sıkışmıştı çok komikti. Ay yeni bölüm açıldı. yeni yer açıldı ayy istemiyorum. Hep yeni yer açılıyor. İstemiyorum lan yeni yer. <gülüyor> arkadaşlar, e, altına linkini atacağım arkadaşlar. E, altta linki var. E, oradan Roblox'a Ay, ben mi diyor? Ben neden diyorum? Ben öyle bir şey demedim. Nerede demedim? Hangi vagine nerede demedim? Ha Evet arkadaşlar şaka yaptım. Zaten oyunda kendi kendine söylüyor. Diğerleri mesela ben Türk'üm İngilizce olarak söylüyor. Haygı vayge ayrıldı. Haygı vaygeciğim. Bak şuradan gözüyle bakıyorum. Şurada bir tane. Burası neresi ya? Ha başlangıç yeri. Ah diyor. onu oh, no. He did. Öldü diyor. Did hagewaki do this. Hagewaki mi yap diyor arkadaşlar. Türkçe çeviriyorum. E, bil bilmiyoruz. E, but e, where did this? He must. I think. E, hagewaki e, burada diyor. Hagewaki burada geziyor diyor. Look, aa burada hagivaki var ya Bakın Hagi vagi var diyor Look. Look like we ay okuyamadım arkadaşlar kaçırdım görmüşün ya ay şeyi. Arkadaşlar şurada kafasını sokuyor göstereyim. Ya şu... arkadaşlar şuradan kafasını sokuyor. Ay düştüm ya. Bak arkadaşlar. Ya gıcık oldum. Bak şu Ya arkadaşlar, ha benim şu an olduğum yerden kafasını buradan eğiyor arkadaşlar. Ay ama en kötüsü girmiyor ya. Ay girmiyor demişim. Böyle yer ya. Bir şey okuttuğunda hemen hagwag böyle geliyordu bize. O, orada bir bug var arkadaşlar. Ya burayı biliyorum. Burası korkunç. Ha, burada şey yapıyorduk doğru ya. Şuradan unuttum ya. Şuradan eli atıyorduk. Zaten bunda eli yok at, atıyorduk. Şöyle arkadaşlar elektrikte dolandırıyorduk, dolandırıyorduk. Sonra diğer taraftaki buraya sokuyorduk. O zaman e, başka bir yere şey alıyordu Ha, hatırladım. Buradan gidiyoruz. Ay sen kimsin? Zombi kız. Zombi kız kaçıyor. Geliyor mu? Hagi wagi bir bakayım. Hagi! -hagi. Ay kapı. Hagi wagi zannettim birden ya. Orası yokmuş. Yanlış tahmin etmişim. Hadi wagi falan yok orada. Ama... Boşluk var. Hayır. Arkadaşlar ben buradayım. Hadi kaçmayın. Benden kaçmayın. Lütfen benden kaçmayın. İstemiyorum ya. Yeşil zombi kafalı kız geldi şimdi. O kim? O kim? O Hagi Magi. Hagi Magi Hagi Hagi Hagi Hagi geliyor herhalde. Hagi Magi geliyor herhalde. Köfür söylemek istemiyorum ama hangi geliyor kaçın randırırırır? Ya ölü bu Ölü arkadaşlar lütfen çekerin çekerin çekerin çekerin ya ölmüş bir kişi ya ya arkadaşım böyle ölü mü mu ben? Ay arkadaşlar ben burayı biliyorum ee, burada da böyle yapıyoruz çekme yerleri de var. Ee, Arkadaşlar. Neredesiniz? Kaybet Kay... kaybettim zannettim ya. Aha arkadaşlar göstereyim. Bak. Buraya yaklaştığımızda hagwa geliyor. Daha açılmamış. Hem arkadaşlar buraya siege gösteriyoruz. Buradan değil. Şöyle arkadaşlar buradan sonra burada bir yer var, ondan atladığımızda hava göreye gelemiyor. Gözümüzle takip ediyor ama hiçbir şey yapamıyor ya. Olduğu yerde böyle heykel duruyor ama gözleriyle bizi izliyor ya. O çok korkunç. Arkadaşlar ee, bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.